Evet, herkese merhabalar. Ben Hüseyin Oçak. Bu videomda sizlerle birlikte YouTube'da nasıl daha iyi yerlere gelebiliriz, nasıl bir kitle edinebiliriz ve nasıl güzel içerikler üretebiliriz gibi konulardan bahsedeceğim. Biraz sohbet tarzında olacak. Tek farkı siz bana cevap veremeyeceksiniz ama ben sizin bana sormak istediğiniz her şeyin cevabını bu videoda vereceğim. Lütfen videoyu ileriye sarmayarak ve bütün maddelerimi dikkatli bir şekilde izleyiniz. Zira bu video size çok faydalı olacak. Keşke YouTube'a ilk başladığımda bana da bu tavsiyeleri veren birisi olsaydı diyorum kendi kendime. Şimdi videomuza geçelim ama videoya geçmeden önce eğer beni ilk defa bu videomla tanıyorsan aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerini, en azından bu konu hakkındaki görüşlerini veya diğer dostlarımıza tavsiyelerini bu video altına yorum olarak yazabilirsin Hadi şimdi videomuza geçelim son 5 yıldır başta olmak üzere özellikle şu an bulunduğumuz 2020 yılında YouTube birçok insana mükemmel derecede paralar kazandırıyor Fakat insanların yaptığı ilk yanlış şu YouTube kanalı açtım videomu yükledim izlenmedi Ben para kazanmak istiyordum deyip başladıkları işi bitirmiyorlar yani bir hevesle YouTube kanalı açıyorlar bir hevesle bir video hazırlayıp atıyorlar. Fakat o ilk video milyonlara veya binlere ulaşmadığı zaman direkt YouTube'a küsüp video atmaya falan bırakıyorlar. Ama video izlemeye devam ediyorlar. Aslında komiklik burada. Bu platforma küsüyorsun, video atmıyorsun ama video izleyerek Başka YouTuber'lara para kazandırabiliyorsun. Şimdi burada önemli olan pes etmemek. Neden pes etmeyeceğiz? YouTube'un algoritması çok farklı şekilde işliyor arkadaşlar. Siz e, belki de hiç tanınmayan birisi olarak gidip de atıyorum çok ütopik bir örnek vereceğim. Cristiano Ronaldo ile bir vlog çektiniz diyelim. Bu direkt yayınladığınız gün hemen işte 3-4 milyon rakamlarına ulaşmayacak. Böyle bir dünya yok. Sizin bu platformda bir yerlere gelebilmeniz için belki de 6 ay boyunca belki de 1 yıl boyunca her gün ama her gün istikrarlı bir şekilde video yüklemeniz gerekiyor. Şu anda YouTube'dan mükemmel derecede para kazanan YouTuber'lar. En başta ama en başta Enes Batur geliyor. Kimse sevmiyor ama Enes Batur büyük mevlalarda paralar kazanıyor. Peki bunu nasıl mı başardı? Şimdi Enes Batur'un kanalına girip yüklediği videolardan en eski videosunu izleyin. Nasıl başardığını siz de daha iyi şekilde anlayacaksınız. Ekipmanı yoktu, çok iyi bir sistemi yoktu, hatta kötü bir sistemi vardı. Fakat her gün ama her gün istikrarlı bir şekilde video attı, 3 yılın sonunda şu an görmüş olduğunuz hayatı yaşıyor. İlk kuralımızda istikrarlı bir şekilde video atın demiştik. İkinci kuralımızda ses ve görüntü çok önemli. Özellikle ışık ses ve görüntü üçlemesini iyi bir şekilde organize etmeye özen gösterin. Ya peki benim kameram yok diyeceksin işte Canon var Nikon var Sony ile çekim yapanlar O izlediğiniz Youtuberların hepsi ama hepsi 10.000-15.000 liralık kameralarla çekim yapıyorlar Benim şu anda çekim yaptığım kamera 2013 yılında aldığım telefonun ön kamerası Yani Youtube'a bir şeyler yüklemek için illa binlerce lira para harcayıp da sırf bir kamera Almanıza gerek yok. Diğer youtuberlar da bu işe ilk telefonla başladı. Ama telefonla belli bir seviyeye kadar geldikten sonra profesyonelleşmeye başladılar. İlk e, videoda da bahsettiğim gibi siz bir hevesle youtube kanalı açıp 2-3 gün sonra o heves gittiğinde e, o kanalı hiçbir şekilde video atmayacaksınız eğer. Tutup da profesyonel bir şekilde kamera alıp ekipman almanıza hiç gerek yok. Şu anda bulunduğum ortam çok güzel bir ortam değil. Video çekim için ideal bir ortam da değil. Fakat e, önümde iki tane ışık kaynağı duruyor, bir tane mikrofonum duruyor. Bu mikrofonu da yaptığım reklam çalışmalarıyla almıştım. Bir tane de telefonum var. Zamanla paramı biriktirerek bir tane de tripod almıştım. Bu tesisat, bu düzen üzerine bir e, video çekimi yapıyorum. Çok büyük bir kanal değilim ama şunu söylemeliyim ki ben... YouTube'a 2015'in sonlarında girdim. Şu anda 2020 yılındayız. İlk olarak şiir seslendirmeleri yapıyordum. Fakat şiir seslendirmeleri YouTube'da tutan bir şey değil. Ve ben o içeriği gerçekten o an elimde telefon da yoktu. Sadece bir tane tabletle ses kaydımı alıp montajlıyordum. İşte onu bunu yapıyordum. Kesip yapıştırıyordum. Öylelikle YouTube'a girmiştim. Şu anda zaman ilerledikçe bir şeyleri elde ettim. YouTube'dan para kazanmıyorum. Sadece... Kendimi geliştirdim ve hobilerime yöneldim. Bu doğrultuda işte reklam tasarımı olsun, reklam görselleri olsun, video montajı olsun bunları yaparak para kazanmaya çalışıyorum. Üçüncü en önemli kuralımız aslında hedeflerinize yönelmek. Şimdi ilk bir YouTube kanalı açtığınız ve o kanala video atmaya başladığınızda arkadaşlarımız sizinle dalga geçecek. Ya işte sen paramı kazanacaksın ya sen şunu mu yapacaksın gibisinden. Kale bile almak istemeyeceğiniz, duymak istemeyeceğiniz cümleler sarf edecekler. Bunları umursamayın. Şimdi, bu denilenleri umursarsanız asla başarılı bir konumda olamazsınız. Eğer gerçekten YouTube'a iyi bir şekilde içerik üretecekseniz eğer, her gün video atmaya özen gösterdiğiniz gibi çevrenizden gelen olumsuz yorumlara da kulağınızı tıklayacaksınız. Kulağınızı tıkamak demişken... Eleştirileri de bir değerlendirme ölçüsünde değerlendirmeniz gerekiyor. Yani ya işte şu videoda şöyle yapsam daha iyi olabilirdi gibi şeylerden bahsediyorum. İşte ya YouTube'u bırak sen YouTuber'um olacaksın falan diyenlere zaten hiç kulak basmamanızı öneriyorum. İçerik bulamıyorum nasıl video çekeceğim diyorsanız eğer şu anda Türkiye'de challenge'lar çok izleniyor. Siz de kendinize göre bir challenge üretip bunun videosunu çekebilirsiniz veya büyük kanalların yaptığı videoyu deyim yerinde ise alarak kendi kanalınızda kullanabilirsiniz fakat bu içeriklerin bazıları telifli oluyor bu konuya dikkat edin eğer bir şeyler sunmayı bir şeyler anlatmayı seviyorsanız tasarım kanalı veya haber kanalı tarzında bir şeyler açabilirsiniz benim kanalımın konsepti şu anda gündeme dair gelişmeleri sıcağı sıcağına sizlere ulaştırmak ama her şeyinde videosunu çekmiyorum sadece benim kitlemin merak ettiği şeyleri çekmeye özen gösteriyorum çünkü e, analizlere baktığımda benim yaş aralığı kitlem 13 yaşından 28-32 yaşına kadar uzanıyor. Yani geniş bir yelpazede bir kitlem var. Bu doğrultusunda da içeriklerimi üretmeye özen gösteriyorum. E, bazen imkanım oluyor. işte bir fabrika tanıtıyorum. Bazen evde oluyorum bir haber geliyor. Onu sizlere hazırlıyorum. Değişkenlik gösteriyor. Fakat sizlere bu yolda verebileceğim en büyük tavsiye kanalınızın bir çizgisi olsun o çizgiden asla ayrılmayın. Yani eğlence kanalıysanız eğlence üzerine içerikler üretin. Müzik kanalıysanız içerisinde müzik barındıran içerikler üretin. Emin olun ki YouTube sizi ön plana çıkartacaktır. Ön plana çıkmak demişken YouTube sizi nasıl ön plana çıkartacak? Hemen bundan bahsedeyim. Başlık, açıklama ve etiketler çok önemli. Konuyla ilgili dikkat çekici dört kelimeye geçmeyecek bir başlık buluyorsunuz. Açıklama kısmına anahtar kelimeleri yerleştiriyorsunuz ve uzun bir açıklama yapıyorsunuz konuyla alakalı yorumlarınızı. Fakat o açıklamayı yaparken insanlar acaba arama yerine ne yazar da benim videomu bulur diye düşünerek o anahtar kelimeleri, cümleleri açıklama kısmına yerleştiriyorsunuz ve en aşağıda da etiketler kısmında bu videonuz ne yazdığında çıksın diye düşünüyorsunuz. Ve o doğrultuda etiketler giriyorsunuz Atıyorum benim videomun ismini şu an belirlemedim çekerken. Ne zaman yayınlarım onu da bilmiyorum. Ama işte YouTube'da seni öne çıkaracak tavsiyeler diye bir başlık attım varsayıyorum. Etiketlerim de şöyle olacak. YouTube'da öne çıkmak, YouTube'da nasıl izlenebilirim, YouTube'da izlenme yolları, YouTube izlenme taktikleri gibisinden açıklamalar yerleştirebilirsiniz. Çevremden örnek vermek gerekirse şöyle insanlar çok var. Ciddi anlamda yetenekliler bir konuya ve ya ben işte YouTube kanalına içerik üretemem ya ben yapamam arkadaşlarım ne der gibisinden. Başlamadan kendi hayallerini suya atıyorlar. Lütfen bunlardan olmayın. Ciddi anlamda bir hedefiniz varsa üzerine gedin. Ben YouTube'u ilk açtığımda işte büyük bir şey olacağımı düşünmüyordum işte çok abonem olur diye falan düşünmüyorum. Kaç yıl geçti hala bin abone bile olamadım. Ama sevdiğim için buraya içerik üretmeye devam ediyorum. Eğer bu videoyu izleyenlerden bir kişinin bile hayatını değiştirmeye veya işte bir önerimle ona ışık tuttuysam bu benim için gerçekten büyük bir mutluluktur. Yani önemli olan milyonlara hitap etmek olsa da bir kişinin bile dikkatini çekmek, bir kişinin bile e yoluna ışık tutmak benim için gerçekten çok büyük bir şey. Bir diğer maddemiz ise montajı gerçekten çok iyi yapın. Telefondan montaj yapabilirsiniz. PowerDirector Android kullanıyorsanız APK olarak kullanabilirsiniz. Bilgisayarınız çok sistemliyse Premiere Pro öneriyorum. Çok sistemli değilse Movavi öneriyorum. Movavi'nin kullanımı Premiere Pro'ya göre daha kolay. Ben ilk başta girdiğimde telefonla yapıyordum. Ondan sonra bilgisayara geçtim. Movavi kullandım. 2-3 yıl Movavi üzerinden montaj yaptım. Şu anda Premiere Pro kullanıyorum. Sizler de deneyerek, sürekli bir montaj programını deneyerek size en kullanışlı gelen montaj programını tercih edebilirsiniz. Evet videomuzun sonuna geldik. Eğer aklınıza takılan bir soru varsa yorum kısmına bana ulaştırın. Sizin de eklemek isteyeceğiniz öneriler varsa benim için, diğer arkadaşlarımız için bu videoyu izleyecek olan kişiler için yorum kısmına belirtmeyi unutmayınız. Beni ilk defa bu videoyla tanıyorsan veya içeriklerim sürekli karşına çıkıyorsa ve bu videoyla denk gelmişsen lütfen aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerini bana yorum olarak iletmeyi unutma. Bir sonraki videoya dek kendine çok iyi bak, kal.